Merhaba webtekma takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte resmi gazetede yayınlanan ve oyun konsollarına %50 ek vergi gelmesi meselesinin detaylarına bakıyoruz. Hepimizin bildiği gibi hem playstation hem xbox cephesinden yeni konsollar ile ilgili bilgiler geliyor ve içimiz böyle kıpır kıpır olmaya başladı. Acaba xbox mı alsak, playstation 5 mi devam etsek vesaire gibi herkes tartışmaya başladı bile şu an. Ancak oyuncuları yakından ilgilendiren ve onları bir hayli üzeceğini düşündüğüm bir karar alındı bugün. Cumhurbaşkanlığı kararıyla oyun konsolları ve yanında bir sürü ürüne ek vergi getirildi arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre küçük iplikler, plastik plaka levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, mesela ne olduğunu bilmediğim hava perdeleri, transformatörler, testi işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, roleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıt çıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları, açık hava oyunlarına mahsus. Eşyalara ve bizi en çok ilgilendiren bölüm olan oyun konsollarına ilave gümrük vergileri uygulanacak arkadaşlar. Bu arada kararda bahsetti geçen ve az önce saydığım ürünlerin hepsine aynı oranda vergi uygulanmayacak. Bazılarına %5 bazılarına %50 veya onun arasında bir şey olacak. Bunun yanı sıra bir başka cumhurbaşkanının kararıyla gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında, düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri de diğer ülkelerin seviyesine çıkacak. Yine resmi gazetedeki cumhurbaşkanlığı kararını, göre konsollara getirilen bu %50'lik vergi 18 Nisan 2020 yani benim videoyu çektiğim bu tarih ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak %50. Peki o tarihten sonra ne olacak? %50 tamamen geri mi alınacak? Hayır arkadaşlar 30 Eylül'den sonra da ek vergiler %20 olarak devam edecek. Yani biz aldığımız konsollara ek olarak %20 daha fazla vergi ödeyeceğiz. Muhtemelen birkaç gün içinde hatta belki de bugün PlayStation 4 ve Xbox One fiyatlarında oldukça artmış şekilde göreceğiz arkadaşlar. Hatta ben videoyu çekmeden önce gittim. Çeşitli internet sitelerine baktım. Büyük teknoloji marketlerinin sitelerine baktım. Oyun konsolları sitelerde gözükmüyordu. Muhtemelen zamlı haliyle birlikte gelecek. Şunu da söyleyeyim videoyu kapattıktan sonra Playstation 4 Slim'in fiyatını 5000 TL civarında. Playstation 4 Pro'nun fiyatını da 7000 TL civarında internette satışta görebiliriz. Böyle fiyatlar görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü %50'lik bir vergi artırımından bahsediyoruz. Yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdam korunması olarak lanse ediliyor bu vergi uygulamaları arkadaşlar. Tabi söz konusu oyun konsolu olunca yerli bir üretici yok benim bildiğim kadarıyla. O yüzden orada bir soru işareti oluşuyor. Peki bu bize nasıl yansıyacak derseniz özet olarak da arkadaşlar muhtemelen playstation 5'i ve Xbox'ın yeni çıkacak olan konsol seri X diye geçen konsolunu bizler 7000 liradan aşağıya alma ihtimalimiz çok düşük gibi gözüküyor. Şimdi bu playstation 4 pro'ların falan da bir fiyatı gelsin. Ondan sonra daha açık bir tahminde bulunabiliriz. Ancak yeni nesil oyun konsollarının 7000 TL'nin altında birazcık hayal gibi gözüküyor arkadaşlar. Hele bir de onlara da şimdi telefonlarda olduğu gibi depolama seçenekleri vesaire gelirse mesela bir tanesi 1TB olur, bir de onun 2TB'lik versiyonu vardır. O zaman 7000 TL'nin de çok daha üzeri olur. 9000'ler, 10.000'ler görülebilir. Bunlara da hazırlıklı olmak gerekli. Tabi günün sonunda oyun konsolu satın alacak arkadaşlarımızla üzen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu gelişmeler. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bu gelişmeler hakkında fikirlerinizi yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca hemen şurada bir beğen butonu var. O butona da basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.